Şimdi dede bakındı, dayınma, çalgıcı, onun Dova'ya gidiyor, Hacı doğasına oradan Cuma günü. doğadan yemeği geliyor. Niyeti açık kötü, kapısı sürgülemiş. Mutfağı varmış, bir su içiyor, çorabını çıkarıyor. Tabi o işi yapacaklar, divanecik mutfakta, yani. mutfakta gayet krizi geçiriyor. Tabi öldü, haber geldi bize. Anam rahmetledi gittik, bizim Çakır'ın karısı Zeynep Hanım babam. İkisinin ortasında, balkondu böyle yengen, mahşer yeri gibi insan. Avlu kapıyı dinlediğin, çoraplığa mı çıkardı ne diyecektin be ne de. Allahım ya, bir demeyin, iki demeyin. Ana, biz yurt senden bir, anam yurt olmuyor de. Avlu kapıyı dinlediğin, çoraplığa mı çıkartırdın, devamlı. Ne diyecektin, <gülüyor> de. ne diyecektin. Ne <gülüyor> diyecektin, çekecektin belli. Hangi Ramazan Gültekin, Kemal Bey, Orman Müdürü içip duruz. Beni bu nereden aklımı geldi? Gece böyle bu tatlıda bir anlattım, Kemal Bey bir baktım, depitaklı tatlı gitmiş. O lan? Vallahi bir daha anlat dedi, yemin edinin pikey ol dedi, bir çirik kütük yollayacağız. Ola vallahi zor mu zaten ısınmayıp? Dedim garıda ateşi kalmadı. Herkes kim bir baktım bizim Ahmet Aslan bir kütük ne o? İbrahim abi, Kemal Bey'in sözü varmış şeyler. ama gitti. Sözü olma mı dedim <gülüyor> <gülüyor> ben. ben <gülüyor> <Ne derimiş, gülüyor> Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> şey demiş garip. Şeye gidecek. Ne demiş garip? Ne demiş? Ne demiş dayı? Avlu kapı dilley dede. Çorapla mı çıkardın? Net dedin bana. De ya millet gidecek Allah'ım ya Rabbi. Ala beni durun oğlum. Aa ya. Şimdi dede boyundu, dayım çalgıcı, Onun Dova'ya gidiyor Hacı doğasına, Oradan Cuma günü. doğadan yemeğe geliyor. Niyeti açık kötü. Avru sürgülemiş. Mutfağı varmış. Bir su içiyor. Çorabını çıkarıyor. Tabii o işi yapacak gari. Divanecik mutfakta, mutfakta yani. galip gözü geçiriyor. Tabii öldü. Haber geldi bize. Anam rahmetleri gittik. Bizim Çakır'ın gazısı var. Zeynep Hanım babam. İkisinin ortasında. Balkondu böyle yengem. Mahşer yeri gibi insan, avlu kapıyı dinle dedin, traplığa mı çıkartırdın, ne diyecektin ben ha, diyor. <gülüyor> Allah'ım ya, iki demeyi, iki demeyi, ana, biz yürttemdiğini gibi. anam, yürtüyor, ne olmuyor, <gülüyor> diyor. Avlu kapı dille dedi. traplığa mı çıkartırdın, devolu, ne diyecektin ben, diyor. <gülüyor> <Ya>, ne diyecektin, <gülüyor> Deli. Da, Ramazan Gültekin, Kemal Bey orman müdürü içip duruz. Beni bu nereden aklımı geldi gece böyle bu saatlerde. Bir anlattım, Kemal Bey bir baktım depitaklı gitmiş. <gülüyor> ne oluyor lan? Vallahi bir daha anlat dedi, yemin edin figabble dedi. bir İçeri kütüğü yollayacağım dedi. Ola vallahi zobu zaten ısınmaya başladı. Ateşi kalmadı. Hey evet, teşkin bir baktım, bizim Ahmet Aslan. Bir kütük, ne ol İbrahim abi, Kemal Bey'in sözü varmış sana, ona söz olma mı dedin derdi? Kişi demiş ki araya, Ne demiş Ne şey demiş, ne <gülüyor> demiş, <gülüyor> demiş <bir gülüyor> dayı? Avlu kapıyı dinle dedin, çoğukla mı çıkartırdın, net geldin bana, diyor milletin için. Allah'ım Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya.